Mustafa'nın 48 lira parası var, evet. Bu paranın 1 bölü 3'ünü bir gezi için ayırmak istiyor. Peki, kaç lira ayırması gerekiyor bu gezi için? Burada aslında aradığımız şey 48'in 1 bölü 3'üdür. Bu durumda 48'i payda olarak alacağız ve 1 bölü 3'e eşdeğer bir kesir oluşturacağız. Yani bu problemle bizden şunu söyleyebilmemizi istiyorlar. Paranın 1 bölü 3'ünü bulmak istiyoruz. Bu para ne kadardır? Bunu yazarken de payda olarak 48'i kullanarak 1 bölü 3'e eşdeğer bir kesir yazacağız. O zaman pay kısmını boş bırakıyoruz. Yani bir sayı bölü 48. Peki bu sayıya nasıl ulaşacağız? Şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünelim ilk önce. Evet, 1 bölü 3 kesrini çizerek göstermek istersek şöyle bir şey ortaya çıkar. Bir kutu ya da bir pasta düşünelim. Mesela bu benim pastam olsun. Ve onu 3 parçaya bölelim. Evet, işte 1 bölü 3 kesri bu parçalardan biridir. 1 bölü 3'ün anlamı budur. Şimdi bunu paydası 48 olan bir kesir olarak ifade etmek isterseniz nasıl yaparız? Yapacağımız ilk şey, bu pastayı 48'e bölmek olacaktır. Peki bunu 48'e nasıl bölebiliriz? 3 çarpı 16, 48 yapar. Öyleyse, bu 3 dilimden her birini 16'ya böleceğiz. Evet, çizmesi biraz zor olacak ama 16 parça gibi hayal edebilirsiniz. Şimdi bölmeye çalışalım. Evet, önce 2'ye, sonra 4'e, şimdi de 8'e bölelim, evet. Sonuçta burada bir sürü çizgi oluşacak ama bölünmüş gibi hayal edin siz. Evet, 16 parçaya böldüğümüzü düşünelim. Bu üç dilimin her birini 16 parçaya bölmüş olduk. Bu şekilde böldüğümüzde toplamda 48 parça oluşturmuş oluyoruz. Çünkü ilk dilimde 16, ikinci dilimde 16 ve üçüncü dilimde de yine 16 parça oluşturduk. Bunların hepsi birlikte 48 parça eder. Bu durumda 1 bölü 3 bizim için neyi ifade etmektedir? Pekala. Tam olarak 48'de 16 ifade eder. Yani şuradaki 16 parçayı ifade eder ve 3'te 1 ile aynıdır. Bu durumda 1 bölü 3 ile 16 bölü 48 tamamen birbirlerine eşittirler. Bu işlemi yaparken yani 48'in 1 bölü 3'ünü bulurken aslında sezgisel düşünerek sonuca vardık. Ama bunu yapmanın bir de işlemsel bir yolu var matematiksel bir yolu var. Paydayı 3'ten 48'e dönüştürmek için 16 ile çarpmak. 3 çarpı 16 eşittir 48. İşte bu 3 parçayı 48 parçaya dönüştürme işlemidir. 16 ile çarpmamız gerekiyor. Her bir dilimimizi, 16 parçaya dönüştürmemiz gerekiyor. İşte biz de bunu yaptık. Ama sadece paydayı 16 ile çarpmak yetmez. Payı da 16 ile çarpmalıyız. Payı, paydayı çarptığınız sayı ile çarpmalıyız. Her bir dilim 16 parçaya ayrılmış oldu. Demek ki bu problemi çözmenin bir yolu, 3 çarpı 16 eşittir 48 demektir. Ki bu, bu durumda payımız 1 çarpı 16, yani 16 olacaktır. Yani, 1 bölü 3 eşittir 16 bölü 48 diyebiliriz. Daha sonra detaylarını öğreneceğimiz diğer bir çözüm yolu da şöyledir. Biz, 48'in 1 bölü 3'ünü istiyoruz, değil mi? Mustafa parasının bu kadarını, bu, bu miktarını ayırmak istiyor. Gezmeye çıkacakmış ya. 48'in 1 bölü 3'ü eşittir 1 bölü 3 çarpı 48 olur. Burada 48'i kesir olarak, 48 bölü 1 olarak yazabiliriz ki aslında 48 bütünü ifade eder. Buradaki kesirleri çarparken önce payları çarparız. 48 eder. Sonra da paydaları çarparız. O da 3 eder. Sonuç 48 bölü 3'tür. 1 çarpı 48 eşittir 48. Bundan sonra detaylı olarak inceleyeceğiz. Eğer kafanız karıştıysa endişelenmeyin. Paydaları da çarpalım. 3 çarpı 1 eşittir 3. Sonuçta 48'i 3'e böldüğümüzde 16 yapar. Öyleyse 48'in 1 bölü 3'ü 16 yapar. Ya da başka bir deyişle. 16 bölü 48 ile 1 bölü 3 birbirine eşittir. Evet bu umarım sizin için yeterince açıklayıcı olmuştur. Hoşçakalın.